3, 2, 1, kayıt Herkese selamun arkadaşlar Bugün sizlerle Ufak bir koru konuşacağız Ders çalışmamı hakkında Kasım ayındayız, Kasım ayının ortasına girdik Bugün ayın 15'i zaten ee, Artık kırılma dönemine Girmiş bulunmaktasınız Bu ay, ayın bu zamanları Kırılma döneminizdir Bir hafta sonra ve bu hafta içerisinde Böyle bir derslerden soğuma gibi bir istek gelecek sizlere Öyle bir istek gelmesin Kesinlikle Öyle bir istek gelirse de bastırın Niye bastırın Şöyle bir fotoğraf göstereceğim size Şu anda ekranında görüyorsunuz Fotoğrafı Bu fotoğraf İzmir depreminden kalan bir fotoğraf Yani orada sizin olduğunuzu düşünün Tam ders çalışıyorsunuz Konu dinliyorsunuz soru çözüyorsunuz vesaire. Birden bir deprem oluyor Bir bakıyın Arkana Yarı çatlak oluşmuş, evinin yarısı yok neredeyse. Şu an bu videoyu izliyorsanız çok şükür internetiniz vardır. Telefonunuz vardır herinize veya bilgisayarınız vardır. Hani çalışma koşullarınızı değerlendirin, gözden geçirin. Çalışmak size zor gelmesin. Bu söyleyeceklerim, çalışmak bana zor geliyor diyenlere. Eğer ki çalışmak size gerçekten zor geliyorsa gidin bir elalemin işinde çalışmayı deneyin. Milletten emir almaya alışık mısınız değil misiniz bir görün Bir gün sadece bir gün gidin çalışın Bakalım yapabilecek misiniz Gidin en basitinden bir garson olmayı deneyin Lokantaya gidin bir çalışmayı deneyin Ondan sonra görürseniz ben öğrenciliğin gözünü seveyim dersiniz Gerçekten de bunu dersiniz hani lan boş boş konuşma diyenler olacaktır elbette ki Her e, videonun altına gelen yorumlar gibi Bu arkadaşlarımız da bir gidip denesinler denemiyorlar. Sayın azından denemiş bir arkadaşlarına sorsunlar. Bakalım onlar ne gibi bir tepki verecekler. Çünkü çünkü Discord kanalımızı biz kurduğumuzda 2. Gün, gün birkaç arkadaşımız geldi. İşte hayatlarından bahsettiler. Mezun arkadaşlarımız bahsettikleri Milletin el aleminin içinde çalışmış insanlar. Öğrenciliğin gözünü sevindiriyorlar ya ciddi anlamda böyle anlatılar. Milletten emir almak, milletten işte söz almak. Hani cevap da veremiyorsun istesemez. Çünkü patronu el aleminin içinde çalışıyorsun. El alemin elinde çalışıyorsun sonuç olarak. Bunun yerine kendi sevdiğin meslek için Ya dayı içine sıçtın ya Bunun yerine Kendin sevdiğin meslek için Bir sene iki sene Üç sene Yani bu sene en azından Harca artık bunun için Güzel işler yap ki Güzel işler de olasın gene yani Geleceğin güzel olsun Çünkü Şu an yaptığınız şeyler Kimine göre iyi kimine göre kötü Siz her zaman Kendinizi daha çok geliştirmeye adapte olun ee, Hiçbir zaman işte düşük arkadaşlarınıza göre kendinizi kıyaslamayın. Hedefleriniz yüksek olsun. Şuraya ulaşamazsınız bile şuraya ulaşırsınız en kötü. O yüzden hedeflerinizi her zaman yüksek tut. Ama geçen bir bahsetmiştim. Çünkü çok kişi böyle yapıyor. Ben çalışmak istiyorum. Sadece istiyorum. Hani böyle bir şey olma. Hedeflerinizi yüksek tutun. Sadece tutmayın. Hani onlar için çabalayın. Sırf bu hedefi yüksek tuttum. O ben buraya öyle bir şey yok. Çalışmasan nereye geleceksin? Onun dışında düşündünüz bir. Girdin sınava kazandın, işte önünde gitmek istediğin, yapmak istediğin meslek açık tercihlerini yaptın, kazandın çok şükür. Hani bir ondan sonrasını düşünerek ders çalışmaya adapte edebilirsin kendine. Yani ben çalışamıyorum şu an dersen, çalışamazsın ama ben bugün çalışacağım, bugün verimli bir gün geçireceğim dersen, hani en azından beynine bunu ejekle edersen daha güzel geçer günün, emin ol. Ama sen dersen ki ben bugün çalışmayacağım, işte ben hastayım ben hastayım ben hastayım ben hastayım dersen zaten beynine ister istemez Ben hastayım enjekte edeceksin o zaman beynini bu çürük hasta Ben bunu biraz dinlendireyim hani seni hemen uyku moduna alacak beyin Beyin böyle bir şey sen ona bir şeyler söylüyorsun o seni dinliyor Beynini yönetmek yine senin elinde dünyada herkese eşit verilen şey ne diye bakarsak Zamandır bir gün 24 saattir Bugünün 24 saatini nasıl değerlendireceğin ne yapacağın sana kalmış Güzel değerlendirirsen güzel bir geleceğin olur Kötü değerlendirirsen kötü bir geleceğin olur. İki yolun var önünde. İkisinden birini seçip devam ettirmen sana kalmış. Ben İsmail Demir, Kendinize bakın. Görüşmek üzere.